Merhaba sevgili Kova burçları Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Koca bir yılı geride bıraktık. Sizin için oldukça ilginç bir seneydi gerçekten. Hayatınız boyunca hiç olmadığınız kadar ciddi olmanız, sorumluluk almanız gerekmiş olabilir 2021 senesi boyunca. Çünkü Satürn birinci evinizde ziyaretçiydi. Bu 2023'e kadar devam edecek bir etkileşim. Ancak ilk sene siz biraz hazırlık süreci içerisindeydiniz. Ee, bu senede yıllık yorumlarınızı eğer dinlediyseniz e, aslında... Kova burcuna yine ay düğümlerinin etkileriyle beraber radikal değişimler yaşayacağınız bir sene. E zaten kova çağına giriş yaptık. Aslında sizin enerjinize yavaş yavaş entegre olmaya başladık. Ama bu süreçte tabii ki sizin de direnç gösterdiğiniz alanlarda bazı değişimlere adapte olmanız gerekecek sevgili kova burçları. Eğer yıllık yorumlarınızı dinlemediyseniz ve ay düğümlerinin geçişine ilişkin videoyu dinlemediyseniz... Oynatma listelerinden yıllık yorumlarınızı dinleyebilirsiniz. Ay düğümleri ile ilgili videoda kanalımda mevcut bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Şimdi Ocak 2022 gündemine geçeceğiz. Öncelikle e, yıla nasıl bir giriş yapıyoruz? Venüs retrosuyla ile giriş yapıyoruz. Oğlak Burcu'nda sizin 12. evinizde. Yani yıla giriş yaparken aslında e, Aralık ayı itibariyle bir şeyler gözden geçirmeye başlayacağımız süreç e, söz konusu. Ocak ayı daha çok bunları toparlamak üzerine odaklanacağımız bir ay olacak sevgili kova burçları. Evet kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. 2021 senesinde neler yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız yine çok mutlu olurum arkadaşlar. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi bakalım Ocak ayında sizleri neler bekliyor. 2 Ocak tarihinde Merkür burcunuza geçiyor sevgili kova burçları. Merkür'ün bu geçişiyle beraber aslında o bilinçaltı, zihin, uykular, rüyalar, geçmiş muhasebesi gibi konulardan biraz daha uzaklaşıp artık kendinizi daha rahat ifade edebilir bir hale geleceksiniz. Düşüncelerinizi, duygularınızı net bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. Bu konuda bir takım imkan ve olanaklar da karşınıza çıkacaktır. Bunun yanı sıra yeni kararlar almak, yeni anlaşmalar yapmak, yeni insanlarla tanışmak adına da takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yine 2 Ocak tarihinde Olak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. E, bu yeni ay 12. evinizde etkili sevgili kova burçları. Demek ki içsel anlamda artık bir şeylerin farkına varmaya başladınız. Özellikle 12. evinizdeki menüs retrosunun da tabii ki buna katkısı olmuştur. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Biraz inziva sürecine giriş yaptınız belki. Dışarıya çıkmadan önce, Şubat ayına geçiş yapmadan önce, nerede nasıl davranmalıyım, hayattan ne istiyorum, ne bekliyorum gibi soruların cevabını almaya başladığınız bir süreç ortaya çıkmış olabilir sevgili kova burçları. E zaten zamanı geldiği zaman, zaman kavramını çok fazla kullandım. E yeni aya dair detaylı videolar paylaşacağım. 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle karesi var. Artık değişken burçların son etkileşimi bu arkadaşlar. Jüpiter balık burcuna geçiş yapmıştı Aralık 2021 itibariyle burcunuzdan çıkarak. E, Tabi Satürn'ün de burcunuzda olmasından mütevellit. E, Jüpiter'in burcunuzu da çok rahat etmemesiyle ilintili e, olarak siz bu şansı çok fazla hissedemediniz sevgili kova burçları 2021 senesinde. Bir de üstüne üstlük Uranüs'ten kara görünüm aldınız yıl boyunca. Şimdi ise Jüpiter para evinize geçiş yapıyor. Zaten yıllık yorumlarda bahsettim ama parasal anlamda ciddi bir bereket ve bolluk enerjisi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ancak Jüpiter'in bu son ay düğümleri ile temasına baktığımız zaman parasal konularda biraz durumlar, süreçler sizi zorlayabilir gibi gözüküyor sevgili kova burçlarım. Özellikle riskli bir yatırım yaptıysanız, riskli bir projeye giriş yaptıysanız çok özür diliyorum. Ee, bunun yanı sıra aşkla alakalı bir konu olabilir çocuklarınızla alakalı bir konu olabilir bu alanlarda e, bir takım riskli hamlelerde bulunduysanız e, burada sizi biraz e, teste tabi tutacak bir etkileşim sanki ya da fazla cesaret verecek olabilir hadi yap hadi halledersin şeklinde esasında e, büyük hayalleriniz var, büyük umutlarınız var toplum baskısı var yapmak istediğiniz şeylerle ilintili olarak ama e, bu noktada biraz e, hayatı keyifli açıdan değerlendirip e, istediğinizi de yapmanız gerekiyor sanki. Evet ufak da olsa bir risk kalacak gibi gözüküyorsunuz. Çünkü bir buçuk yıllık bir döngü e, artık e, tamamlanıyor ve siz orada hangi mesaj almaya başladınız, hangi mesaj size iletilmeye başlandı bu konuya dair de e, aslında son kez e, gözle görülür hale gelecek şekilde ay aydınlığın etkisini hissediyor olacağız. E, sizin 5 ve 11. ev aksınızda. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Burcunuzun 10 derecesinde başlayacak bu etkileşim. Dolayısıyla bu tarihe kadar önemli anlaşmalarınızı, konuşmalarınızı, yazışmalarınızı, kararlarınızı halletmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz zaten Merküryen konularda Merkür Retrosu ile ilgili yeni başlangıçlar için... Çok uygun süreçler olmuyor ama eski işlerinizi toparlamak, eski verdiğiniz kararları sorgulamak veya eski mevzular üzerine düşünmek, karar vermek, değerlendirme yapmak ve tartışmak adına uygun bir zaman dilimi olacaktır. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Gerçekten bu yıl çok ilginç bir silsile bizleri görüyoruz. Karşıladı. Kasım ayında meydana gelen tutulma 27 derece boğa burcunda e, söz konusu olmuştu. Aralık ayında İkizler burcundaki Dolunay Keza yine 27 derecede meydana gelmişti. Şimdi ise... E, Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Yani burada 27 rakamı e, sayısı özellikle bir şeylerin artık tamamlanmaya yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Ve 3 aylık döngüde de aslında farklı farklı ev alanlarında, farklı farklı konularda bize bu mesaj verilmeye çalışıyor arkadaşlar. E, burada Yengeç Burcu sizin haritanızın 6. evini sembolize ediyor. Demek ki mevcut düzeniniz, mevcut rutinlerinizle alakalı bir takım değişimler var. Özellikle Kasım ayında ev-yuva düzeninizle alakalı Aralık ayında belki aşk hayatının hayattan tat alma, keyif alma alanlarıyla alakalı. Şimdi ise artık bu düzeni yeniden inşa etmek, oluşturmak adına bazı kararlar alacağınızı görüyoruz. Belki birçoğunuz zararlı alışkanlıklarını bırakmaya karar verebilir. Spora başlayabilir. Sağlığına daha çok özen göstermeye başlayabilir. Özellikle bir sağlık problemi cereyan edebilir ve bununla kabinde böyle bir karar alabilirsiniz. Keza iş hayatınız, evlilik hayatınızla alakalı, gündelik hayatınızda değişik aktiviteler eklenen veya çıkan alışkanlıklar, bağımlılıklar söz konusu olacaktır. Bu dolunay enerjisiyle beraber sevgili kova burçları. Zaten dolunayların ve yeni ayların ayrıca daha kapsamlı videolarını hazırlıyor olacağım arkadaşlar. 18 Ocak'ta Uranüs retrosu bitiyor. Uranüs 10 derece boğa burcunda düz seyrine başlayacak. 2018 yılından bu tarafa Uranüs boğa burcunda e, ortalama 7 yıl kadar bir burçta kalıyor. Ve 2023'lere kadar da burada olacak. E, burada özellikle Uranüs'ün boğa burcu geçişi sizi fazlasıyla etkiledi sevgili kova burçları. Özellikle yükselen dereceniz ilk derecelerde ise bu etkiyi yaşamış ve deneyimlemiş olabilirsiniz aile hayatınız, içsel konforunuz, kendinizi güvende ve emniyette hissettiğiniz alanlarla ilintili bir takım ani ve sarsıcı değişimler yaşamış olabilirsiniz. Belki birçoğunuz bu süreçte aniden taşınmış, yer değiştirmiş olabilir. Ailesiyle alakalı, aile büyükleriyle alakalı önemli, ani gelişen durumlar söz konusu olmuş olabilir. Bunun yanı sıra evlilik hayatıyla alakalı aniden evlenenler, aniden ayrılmaya karar verenler olmuş olabilir. Tüm bunların yanı sıra aslında ben kendimi nerede emniyette hissediyorum? Yani benim konfor alanım, güvenli alanım gerçekten bana hizmet ediyor mu? Bana... İyi davranıyor mu? Beni özgür bırakıyor mu? Bu gibi soruları sormaya başladığınız bir süreç. Retrolarda tabii ki bu sorgulamayı daha fazla yapıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda özellikle yaşadığınız evde, yaşadığınız ortamda, yaşadığınız insanlarla gerçekten kendi potansiyelinizi sergileyebiliyor musunuz? Gerçekten bu insanlar size konfor sağlamakla beraber potansiyelerinizi açığa çıkarmanıza yardımcı oluyor mu? Bu gibi sorgulamaları çok fazla yapmış olabilirsiniz ee, ve bu alanda artık bir şeylerin eskisi gibi ilerlemediğini artık bir şeylerin kabuk değiştirmesi gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Şimdi ise retro ile beraber bu alanda eyleme geçebilirsiniz. Daha aksiyon alabileceğiniz, aldığınız kararları artık icraata koyabileceğiniz bir süreç olacak. Tabi hemen Ocak ayında biz bu ağır hareketeden gezegenlerin etkilerini hissedemeyebiliriz arkadaşlar. Özellikle yükseleniniz 10 derece civarında değilse ancak önümüzdeki aylarda... Yavaş yavaş peyderpey bu alanlarda somut adımlar atıyor olacağız gibi de gözüküyor açıkçası. Uranüs daha çok bizim özgürleşmemizi isteyen alanlardan e, sorumludur. Dolayısıyla eğer ailenizde, evinizde, yuvanızda, çevrenizde konforlu olarak e, betimlemiş olduğunuz tanım içerisinde sizi geride tutan, ilerlemenizin önünde set olan ne varsa e, bunlara ilişkin artık somut kararlar alacağınız bir dönem içerisindesiniz. Zaten 2018'den beri aslında bu sürecin içerisindesiniz. 19 Ocak tarihinde Güneş Kova burcuna geçiyor. Güneşin burcunuza geçmesiyle beraber biraz rahatlayacaksınız sevgili Kova burçları. Çünkü biraz içsel muhasebe, içe kapanma, geçmişi sorgulama, geçmişteki konuları değerlendirme, inzivaya çekilme, belki sağlıkla alakalı sorunlar Bunları yaşarken kendinize geri plana atmış olabilirsiniz. Güneş'in burcunuza geçişiyle beraber artık biraz daha göz önünde olacaksınız. Biraz daha insanlar sizi görmeye, göstermeye başlayacak. Gözle görünür hale gelecek düşünceleriniz, eylemleriniz ve özellikle siz. 24 Ocak tarihinde Mars oğlak burcuna geçiyor ancak. Ee, tabii Mars'ın oğlak burcu geçişi 12. evinizde biraz kontrol dışı olayları tetikleyebilir, Uyku problemlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka düzenli bir uyku rutinine kendinizi dahil edin derim ben. Burada gizli düşmanlıklarla ilgili gelişmeler de olabilir sevgili kova burçlarım. Özellikle eril figürlerle alakalı gizli konular gündemde olabilir. Daha dikkatli ve temkinli olun. İçinizde geçmişe dair o atamadığınız öfke, yani zamanında atılması gereken adımlar, zamanında söylenmesi gereken cümleler sizi yiyip bitirebilir. Mars'ın 12. evden geçişiyle beraber. Lütfen bunların hayat rutininizi bozmasına izin vermeyin. Gördüğünüz rüyalar bazen sizi yorabilir, zorlayabilir. Bunlara çok fazla itibar etmeyin sevgili kova bu süreç itibariyle. Ayı kapatırken 29 Ocak'ta Venüs Retrosu bitiyor. 11 derece Oğlak Burcu'nda. Burada özellikle o eski aşklar, geçmişle alakalı gönül meseleleri, geçmişte kaybettikleriniz, geçmişte size yapılan haksızlıklar bu sorgulamalardan kurtulup artık... İçinizdeki o sevgi enerjisini keşfedeceğiniz, içinizden aslında sevginin cereyan ettiğini fark edeceğiniz bir enerji açığa çıkacak. Ve zaten akabindeki süreçte Şubat ayı itibariyle Venüs'ün burcunuza geçişiyle beraber bunu çok daha keyifli bir şekilde yaşayabiliyor olacaksınız. Aslında Ocak ayı şöyle bir hazırlık ayı gibi, Şubat hazırlık ayı gibi sizin adınıza. Zaten 2021 sizi çok yordu. Bu sene daha düğümleri biraz radikal kararlar almanızı sağlayacak. Bakalım neler olacak sevgili kova burçları yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle 2021'de yaşadıklarınızı lütfen yorumlarda paylaşın. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız yine çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastöroloji hesabı veya Gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hepinize mutlu bir ay diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.